Suların aynasına bakma Nergis Sular aldatır Çoğalır halkalarında zamanın büyüsü Bir kuş kanatlanır birden Yalnızlığına uçar Bir mektup geç gelir adresine Eksik kalır bir hayat Ve üşür gençliğin kış güneşi Bir gurbet sıla'ya dönüşür sıla gurbete Mesafeler kalkar Bir kutlu şölen olur Suların aynasında nergis, Akseden kendi güzelliğindir Suların değil Esrarlı günüşlerden uzak durun Nergis Yaralı sırnaşır şehra bakışlarına Mahrem pencerelerde kavuşma vakti Rolünü ezberlemiş kadınlar geçer Kadınlar ummadık yerlerden geçer Hatırla Nergis Aşkı gündemde tutan zamandır Yoluna büyük tuzaklar kurulur Tutarsın, bir kar vakti, ateş yakarsın. Türküler sıtır yüreğini, Ellerinde yağmur telaşı, Bir dost gibi selamlarsın kendini, Ve en güzel cariyesi olursun, Kendi krallığının. Esrarlı gülüşlerden uzak dur Nergis, Yaran sırnaşır şehra bakışlarına, Gözler senin gözlerindir, Ahu'ların değil. Uzak göllerden, kardan kanatlarınla, Süzülen beyazlığın rengini aldan Nergis. Nedir aydınlığını erken düşen bu gece, Dilimde türküleri saklı bir yazdan, Bir gecikmiş firardan, bir zamansız efkardan, ve nedir temennası ateş olan bu dua, Çeker kandilimizden çaldığımız alevi. Uzak göllerden, kardan kanatlarınla, Süzülen senin beyazlığıdır Nergis, Huğuların değil. Yankısı bir gül gibi kalbime çarpan, Senden fazla bir şey değildi hayat, Kendimi kapıların ardına sakladım, sesimi rüzgarların. Soylu bir eda seçtim kendime, kıskandı şairler, kıskandı tüm yalancılar. Bir sen yüceldin içinde Nergis, baktıkça suların efkarlı aynasına. Başlar kendine kavuşma telaşları, kendine ve gençliğe özlem yaşları. Yankısı bir gül gibi kalbime çarpan Hep senin davasındır Nergis Puhuların değil Thank uh you. -huh.